Kararsızlığı, hedefsizliği ve belirsizliği iyileştirebiliriz. Bunların her birinin sebeplerini, mekanizmalarını fark ettiğimizde bu konuları iyileştirebildiğimiz gibi hayatımız içerisinde de çeşitli dönüşümleri meydana getirebiliriz. Nasıl mı? Gelin bir bakalım. Karar merci bizim Öncelikle tam da solarimiz güç merkezimiz. Yani mide, dalak, karaciğer gibi böyle güçlü organların tam da merkezi. Ve burası eril bir sistem. Yani kararlarınız sizin erille ilgili, babayla ilgili yaşadığınız hal ve durumlarla çok bağlantılı. Bu için herhangi bir kişi Babasıyla ilgili ya da evdeki eril enerjisiyle ilgili herhangi bir konuyla ilgili bir sorun ya da bir problem yaşıyorsa o zaman bir bakıyor ki herhangi bir konuda karar veremez hale geliyor. Ve o da şöyle ki bir bakıyorsunuz ki kendini güçsüz, yetersiz ve değersiz hissediyor. Yani eğer evdeki eril ya da otorite kişi Çocukluğunda yetiştiği alanda ona yeteri kadar değer vermediğini hissediyorsa, sevilmediğini ya da onaylanmadığını hissediyorsa, işte o zaman kendini zayıflatıp güçsüzleştirebiliyor. Şimdi bu da tabii ki, bu güçsüzlük ve zayıflık kişinin hayat içerisinde çeşitli kendisiyle ilgili kararları verememesine ve bu karar verememe durumu bir belirsizliğe ve bu belirsizlik de tabii ki bir hedefsizliğe yol açıyor. Bugün emin olun ki çeşitli üniversiteleri bitirmiş, hatta bir sürü yerde çalışan ya da işsiz birçok kişinin durumu bu şekilde. Çalışanların da neredeyse topladığımızda halkın yarıdan çoğu. Yani hedef ve karar konusunda bir belirsizlik var. Özellikle Yine erille eğer evdeki otorite babaysa bununla ilgili eğer bir sorun yaşıyorsa şimdi bir bakıyor ki bir alanda çok dağınık. Mesela onun için bütün dağınıklıkların sebebi, kökeni yine eril enerjiyle olan sorunlar ya da problemler. Peki nedir bu konu? Özellikle dedik ya otoriteyle ilgili eğer bir alışveriş bozukluğunuz varsa yani herhangi birisi size bir talepte bulunduğunda ya da müdürünüz, patronunuz, öğretmeniniz, bir devlet otoritesi size karşı herhangi bir kanun ya da kuralla geldiğinde eğer rahatsız oluyorsanız, bu kanun ve kurallara uyumsuzluk, isyan ya da baş kaldırı hali yaşıyorsanız, ki bunun bedendeki çeşitli yansımaları vardır, boyun tutulmaları, diz çöküp kalkmadaki ağrılar, safra kesesi rahatsızlıkları, ya da damar sertlikleri bunlarla alakalıdır. Yine tabii ki hayat içerisinde de bu sefer kişi kesinlikle kelimesini mesela çok kullanıyordur. Sert kelimeleri çok kullanıyor. İmkansız, mümkün değil, asla. Yani bu kelimeler bu sefer kişinin hayatına yansıyordur. İşte biz bu belirsizliği ortadan kaldırmak için öncelikle Geçmiş planlarımızla, yani geçmişteki anne ve babamızdan aldığımız miraslarla ilgili barış yapmamız çok önemli. Yani onlardan alabilmemiz önce çok önemli. Birçok kişi almadan mirası geri iade etmeye çalışıyor. Eve almadığın bir misafiri yolcu edemezsin. Onun için çocuklukta ya da ergenlikte bugüne kadar yaşadığın, Ailenle ilgili önce konu ve sorun veya problem zannettiğin şeyleri öncelikle neden ihtiyacın bunlara var diye içeri alman çok önemli. Evet bunu kabul ettin. Bu anneye şundan dolayı ihtiyacın vardı. Bu babaya bundan dolayı ihtiyacın vardı. Şimdi bunları ne kadar belirleyip görebiliyorsan işte o gördüğün kadar kabul edebiliyorsun. Ha, ne diyoruz? Kabul etmediğin bir şeyi dönüştüremezsin. Bu bir yasa. İşte... Eğer otoriteyle önce ailenin içinde evinin içerisinde barışabiliyorsan, yani o baskı eğer uyguladıysa evde otorite dediğin baban, ki bazen evde annelerde otorite olabilir, işte o otoriteye neden ihtiyaç duydun? Bu otoriteye ihtiyaç duyan, daha doğrusu bu otoritenin baskısına ihtiyaç duyanların birçoğu, Özellikle bu hayata topraklanmakta zorlanan kişiler. Ve topraklanmakta zorlanan kişilerin hayat içerisinde yaşadığı çeşitli durumlar diyelim ki fiziksel, duygusal şiddet, dayak, baskılar çeşitli kapatılma hatta tacizlere kadar giden durumlar. Ya da Bunları çok yumuşak şekilde yaşadıysa da hayat içerisinde içeride isyan devam ediyorsa, yani babayla ve otoriteyle yeteri kadar barışamadıysa aslında perde arkasında hakiki otorite yani yaradanla olan bir alışveriş sorunu, problemi ya da kavgası vardır. Bu sorunun kaynağında ve temelinde ise dünyayı hayatı yeterince yaşanabilir bulmamak, hayatı doğru şekilde sevmemek vardır. Yani hayatı gerçekten güzellikleriyle görüp kabul edebiliyorsan ve bu güzelliklerle de eğer kucaklayabiliyorsan sen otoriteyle barışıyorsun. Otoriteyle barıştığın için güç merkezin doğru şekilde çalışmaya başlıyor. Çünkü otoritenin, yaradanın sana verdiği gücü içeriye alıp kabul etmeye başlıyorsun. E, eğer bu gücü de aldıysan artık hayat içerisinde ...karar vermeye başlıyorsun. Karar vermek ne demek yani? Senin için faydalıyı faydasızdan ayırt etmeye başlıyorsun. Yani bulanık ve belirsizlikler, dumanlar, öfke, kızgınlıklar kenara çekiliyor. Bu kenara çekildiğinde sen netleşiyorsun. Ve bu netlik sana artık hayatın üzerinde verdiğin kararlarla nereye gideceğini gösteriyor. İşte hedefin göründü. Şimdi bu hedefi görebilmek için... Önce otoriteyle, eville, yaradanla barışıyorsun. Aslında kendi yaratım gücünle de barışıyorsun. Kendi yarattıklarını hayatına davet edip ısmarladıklarını kabul ederek hayatında bir dönüşüm meydana getiriyorsun. Bakın bugün belki de birçoğunuzun işin içinden çıkmaya çalıştığı, çok zor zannettiğiniz bir konunun ne kadar kolay bir şekilde aslında çözebileceğinizin bazı anahtarları veriliyor. Yani her biriniz aslında, böyle bir konuda sorununuz ya da çözmek istediğiniz bir nokta varsa yapmanız gereken o zaman gerçekten yaşadığınız hayatın nasıl ısmarlama ve siparişlerden meydana geldiğini hatta şu an bile çeşitli isteklerinle, taleplerinle, ifadelerinle, dua ve niyetlerinle hayatını senin şekillendirdiğinin ve bu sana bu yetkinin verildiğinin, bu gücün sende olduğunu fark etmen ve bunun nasıl kullandığını görmen. Eğer görüyorsam gördüysek ki işte bu mekanizmalar ve aslında anlattığımız birçok videolarda bunların teker teker basamaklarını anlatıyoruz. İşte o andan itibaren senin için faydalının ne olduğunu daha iyi kavramaya başlıyorsun. Çünkü sen, seni iyi hissettirenlerin yanında oluyorsun. Yani Hangi ortam sana iyi geliyor? Hangi insanlar sana iyi geliyor? Neyi izlemek sana iyi geliyor? İşte o zaman seçimleri gerçekten kendi bulunduğun merkezden yapıyorsun ki kendini mutlu edecek. Gerçekten seni kucaklayacak ya da buluştuğuna sana huzur vereceklere doğru yöneliyorsun. İşte bu yönelim artık belirsizliğin sona erdiğinin sana müjdesini verecek. Ve gelelim... Hedef konusuna. Daha doğrusu tekrardan hedef konusuna. İşte biz baba, otorite ve ruhsal planla ne kadar barışabiliyorsak o kadar uzakları ve geleceği görebiliyoruz. Ufkumuz o kadar açılıyor. Çünkü hatırlarsanız eril ve dişil enerjide gelecek erille alakalıydı. Yani erille ilgili sorunu olanların onun için uzağı görmeyle ilgili, Yakını görmeyle ilgili sorun olanların ile ilgili sorun olduğunu aktarmıştık. İşte o zaman aslında ne kadar kendi çapımızın içerisinde, kendi içimizde birçok sorun ya da problem dediğimiz konuların çözümü mevcut. İsteyen şifasını bulur. Teşekkürlerimle, hoşçakalın.